Evet arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz ee, Şimdi bir formülümüz daha var 20 Ocak Pazar 2019 Pazar gününün arkadaşlar e, formülü Şimdi burada 3 tane maç var 2 ee, tanesini 3 ihtimali oynadık bir tanesini alt üst oynadık Alt üst zaten garanti Diğerleri de garanti Yani %100 tutuyor bu arkadaşlar Toplam 18 kupon var 18 kuponda 1 kupon tutuyor Siz sadece buraya 2 maç ekleyeceksiniz arkadaşlar Bizim amacımız az para kazan sürekli para kazan e, formülümüz bu şekilde şimdi daha önce tutmuşlardan bir tane örnek göstereyim size bakın arkadaşlar bu görmüş olduğunuz geçen hafta e, ben bunu size göstermek için oynamıştım para önemli değil burada gördüğünüz gibi 3 üç maçı düşüde tutmuş arkadaşlar şimdi devam edelim işte sistemimiz bu bakın 429 434 443 tane maç aldık 20 Ocak pazarla ilgili arkadaşlar Seçtiğimiz maçlar ortada maçlar olacak. Yani Ganyanlarına bakın 429'a. 2.80 2.60 2.20 434'e bakın. 2.10 2.80 2.70 Çarpıldığında e, cebinizde 10 Ganyan Konti garanti. 6 üst 1.60 1.70 arkadaşlar. Bu tür maçları seçiyorsunuz. E, 10 Ganyan cebinizde. Siz buraya 19 18 kupon var. 9 9 2 kağıt var. Bu birinci kağıt. 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ongan yan cebinizde yani verdiğiniz parayı alacaksınız ve biraz daha da fazla para kazanacaksınız. Önemli olan verdiğiniz parayı kaybetmemeniz arkadaşlar. Ee, önemli olan budur. Şimdi 429'a 1.02 dedik ya. Bakın yukarıya birinci satıra. 429, 1. 429, 1. 429, 1. Yan yana yazdık. Devamında 429, 0. 429, 0. 429, 0 dedik. Alta bakın birinci kupon devamı diye yazıyor altta. 429 2 2 2 diye yazdık. İkinci satıra bakın yukarıya. 434'e 3 ihtimal dedik ya. 1 0 2. 1 0 2 yan yana yazıyoruz bakın. 434'ün devamına bakın yukarıya ikinci satıra. 1 0 2 1 0 2 yan yana yazdık. Alta ikinci kupon ikinci e, kuponun devamına indiğimizde 434'e 1 0 2 yan yana yine yazdık. Şimdi üçüncü satıra bakın yukarı. 440'a Banko 9 kupona birden ilk 9 kupon bu alt dedik arkadaşlar biraz sonra da üstte oynayacağız şimdi bu ilk 9 kuponumuz şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz arkadaşlar bakın yine yukarıya maçlarımız aynı 429 434 440 maçları değiştirmiyoruz arkadaşlar ikinci 9 kuponu yapıyoruz birinci ikinci satı biraz öncekiyle aynı arkadaşlar bakın yukarıya 429 1 1 1 yanında 429 0 0 0 Altta birinci satıra devamında 2, 2, 2. 434'e bakın ikinci satıra yukarıya. 1, 0, 2, 1, 0, 2. 3 ihtimalde koyduk. 6'a bakın ikinci satıra. 1, 0, 2. Yan yana yazdık. Biraz önce 440'ı alt kullanmıştık arkadaşlar. Üçüncü satıra bakın yukarıya. Burada 440'ı komple üst kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi 9 kupon biraz önceki. 9 kuponda bu arkadaşlar. Toplam 18 kupon. Siz buraya 2 tane maç ekleyeceksiniz. Diyelim ki burada 10 ganyan cebinizde. Siz buraya iki tane maç eklediniz. E, i̇ki tane maçın toplam ganyanı çarpıldığında de, diyelim ki 3 oldu. Burada 10 ganya var. Ne etti? 30. 3 misli yapsanız arkadaşlar bu 54 lira tutar. Alacağınız para 90-100 lira tutar. En az. Tabi ilk yarı ikinci yarı yazarsanız takip ettiğiniz maçlarla ilgili bu para 200-300 liraya çıkma ihtimali var. Yani verdiğiniz parayı öncelikle alacaksınız arkadaşlar. Önemli olan bu. 3 maçı ben size burada konti garanti verdim.